aldım aldım Uf Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni çıkan yani yeni nasıl olacak arkadaşlar? Yanımda Alper, Berkan, Emir, Can var. Hoş geldiniz eveler. <gülüyor> geçite de yok ederiz bunları biz. Al, alamadım amına. Bin lira vurma kanka, bin alayım. Kanka bunları bazlarına milyonlar vuracağız. Pingim var zaten. Pingim var zaten. Vuramıyorum açtım, ki abi. pingin var zaten. açtım net işte geldim kanka. Tamam. Sağ sana kanka da tamam, neyse. Kanka adam kaçıyor Tamam kanka, kanka adam adam adam tamam tamam tamam. Güzel güzel. Seklere sağ sana kanka vuramıyorum. Al al. Tamam öldürdüm ben bunu. Aha Emir, büyüsal, büyüsal. 2 kill kanka. Ya e, büyüsalsana dedim amına Emir al onları kanka. Evet. Neyse al. Ne diyor ona şişekle abi. Kanka ejderi ejder kaç tek veriyor lan? 6 herhalde değil Tamam sal ejderi tamam mı kanka? Tamam tamam sal Biz ejderi aldık abi. Şu Çü büyüsalsana büyüsal kanka. Al al büyüyü. Demir kili aldım ama kanka kusura bakma. Köpenikini yalan mı ne bileyim ya Sağ ol seni kanka. Tam aldım güzel VP. Yapacak bir şey yok. Kanka buna ikinciydim ne çıkalım biliyorum ama aday kasıyor şu ne? Sterak Sterak. Bey de kanka ben adamların tam 200 kasalım yeter ya. başka bir şey yapmayacağım. Şu al onu. Gel aç kapıyı. Sarbisan sal kanka. Sarbisan sal kanka. Saldığım, salacağım. Saldım ben. Arkadaşlar, eee ben fili videosu çekecektik. Karlı Darius geldi. Maalesef ezildik. Adamlar ağzımızda yüzümüzde sıçtılar. Yapacak bir şey yok. Girelim. Ghost yok. 10 saniye. Yavaşlatacağım ben bunu sana salacağım. Hadi <gülüyor> kanka. Helal kanka adamsın eyvallah. Bak onu kesemezsin bana doğru kaç geliyorum hemen. Kaçamam kanka bir şey kaçamam abi, kaçamam. Yenilmedin var, yenilmedin var Biraz salayım mı da bunu atacağım. Tamam. Ala, alabiliyorsan alabiliyorsan alabiliyorsan alabiliyorsan al face al, al, dur. Alabiliyorsan alayım mı? Beni kesmeyeceğim. Al tamam kanka sıkıntı yok sıkıntı yok sen de kalsın. Tamam Abi çok güzel tamam keseriz onları ya. Bunun köyciliği çok iyi. Bırak. Hadi siz açın. Kanka yardıma gel, yardıma gel, yardıma gel. <gülüyor> aldım aldım. Uf! <gülüyor> çok iyi be. Çok iyi. Tamam abi işte ya. Aldım kanka. En son Tam be. Süründü tamam mı? Orada Vallahi ya çok Tamam çok sürüstü. güzel abi. Ejder ejder ejder ejder. Oğlum çaldım. Beyler. Hangi Emir'in sesini duymuyoruz adamlar geliyor, Adamlar geliyor, adamlar geliyor. Tamam, sıkıntı yok onun, Açul aç, benim... Zira abi, açıl. Hayır sktir ejder sktir ejder sktir. Böyle koruyun 10 saniye. Adam burada Abi yu. Lan adam bu köşede ya. Abi adam köşede. E neyse köşede abi siktir adamı aldık zaten ya. Sen yarra edin yemedi. onu alabiliyorsa kral alsın, kral alsın tamam mı? Tuttum, tuttum, tuttum. Kral alsın kanka diyeceğim adam kaçır zaten. Değil. Dur, Dur, ya, Yavaşlattım, kaçamaz. Emir sana kalsın kanka ki. <gülüyor> gel yine Sağ salsal caner onu oğlum düz vuruşa gitti lan q bile atamadım ne diyeyim oğlum ben adamın Adam ilkin bak görüyor musun pasif kanka nasıl etkisini değişmedi nisabı gel kule hadi ya 200, 225 isteğim var bu arada bir şey değil mi kanka biz her her birimiz video çektiğimizde adamlar neden sur veriyor kanka İnşallah bu el vermezler dikkat ediniz mi kanka kanka söylemenim doldum bakalım bence Ermeniler inme geliyor ama oğlum vurmayın lan kuleye Hişt. Be yardım gel yardım et gelin yardım gelin bitti hadi yardım gelin. Bittim, gelin. Tamam sen çıktı sen çıktı. Çık çık. Tamam güzel. Buğru. Lan senin var ya. al ben de aldım kanka bunu. Sana tamam. Abi, adam, boz boz boz W mobil at. Tamam ah, abi. <gülüyor> Video izim adamlar su versin en azından. <gülüyor> en azından. İlk başta SD'lik ama şuan süper gidiyor Zaten oğlum later olsun Later olsun kanka işte Omar, Orman ben olsam var daha da güzel sarardı kanka biliyor musun? Full stack kasardım ha Emir seni kaç stack kanka Kanka benim 333 Emir seni kaç <Gülüyor> Bak adam ben 372 kanka şu 184 abi sıçtım. Koşuyorum bırak. Alır mıyız o adamı? 2 kişi 3 kişi Gel. gelecekler. Benim reyim var. 4 kişiler. Geldim ben de. Kanka biraz geri çekil da ben de hizayım lan. Mana bitti kanka benim mana bitti ya. Kanka ghost açtım geliyorum. Ghost açtım geliyorum. Ghost açtım. Ghost açtım. Emir, geldim. Bırakın lan. Vur kanka, kanka şunu. Vur vur vur vur vur. Tamam çok güzel al kankini siktir et Ben taktiyem emir Tamam sağa döndü Slow verdim Olur mu Tamam abi çok, çok güzel şey, ya Şu anda slow verdim Şu anda slow verdim Helal çok iyi be Ay. Apa ölme la Apa Apa be Ben, ben stek atıp kanka bekliyorum Oğlum sağsın ya. Oğlum Burak ne oğlum? İşte kanka video direkt gitsin oğlum işte. Kanka, ki Yok lan şaka şaka şaka şaka. Şimdi kanka hiç kule miyim, tamam mı kanka? Bot ittirelim ölü adamızdır süper. Abi Emir abi Emir çok şanslı ya. <gülüyor> ben de çıkayım kanka şimdi. <gülüyor> ölü adam ölü çıkayım. Ölü adamız olur mu? Öl artık öl pezevenk öl Hadi Emin Ç hadi bırak Öl artık lan Kanka baronu almamız yok mu lan Baronu alalım Aynen Bir baronumuz var abi ya Ben kurtlara gidiyom Berkan Kankuleye vurma oradan siteyi alacak. Nerede attın oğlum amına Kanka minyon bulamıyorum minyon yok ya Nerede yapacağım oğlum bu siteyi Oğlum orman Abi a salak gibi w attım ya. Eğer çaktım lan adamın base'ini bozmak için. Cık. Neyse lan şöyle diyeyim. Oha 18'de sistem maranası nasılti ya lan buraya? Bilen taple'den geleyim bence. Bir kulü altıday şeyimiz var mı? E ne oğlum <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel abi ya. Şunu salsana Varkan. Aa aferin aferin kanka daha. Çektim tamam. şunu da keseyim. Kaan kaçıyor. Boşunu oltaysma seni. Şimdi hribeizin için atacaksın. Oğlum lan Oğlum kimitt oğlum buraları? Kimitt kimitti kim buraları ya? Bitirseydiniz indiniz anlaştık atayım. Kaan neden bitiriyorsunuz oğlum ya? Almışsınız ya. Onun <Gülüyor> ne? Hayır. Girmeyin kanka, minyon ittirmeyin, minyon vurmayın ya abi. Hayır, da, abi. Sıra. Hayır, minyonlara. GG. Şey Kim bitirdi kanka? Kim yani ittirdi? Kim ittirdi? Bir kutu alsay. Oğlum bir de kutu çıkıyormuş, bir de Gece Kral Garantı çıkıyormuş var ya. Üf. Aman. Ne izlenir var ya video. Aldın mı? O oh, kutu nerede? Tamam. Ha, tamam. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir garanimiz var mı? o Nope. Nope. Kara dul ödemi. Kara dul ödemi. <gülüyor> Ben diyorum ha bak benim şansım yok bak vallahi billahi yok kanka. Neyse arkadaşlar böyle videonun sonuna geldik. Oğlum nasıl zaman ben fazla, <gülüyor> o herkesden fazla lan. Kanka, vurmuşum. O ben herkesten fazla vurmuşum lan. En vurmuşum. Kanka. Arkadaşlar durun video sonuna geleceğim. Bir dakika durun. Arkadaşlar Discord'umuza gelebilirsiniz. RP çekişirli tırmanmalar yapıyoruz. Kendinize bakın. Çakalım bay bay. Bay bay deyin. Bye-bye. for now i see myself ain't in the 35 in the wakeboard date so we life in the